Ee, İsmin Ferhat Keleş, ee, Keleş fidancılığı bünyesinde çalışıyoruz. Burada yaklaşık 30 elemanla e, siirt ve bölge hizmet vermekte bulunmaktayız. Öncelikle siirtin ilk ihtiyacı olan fıstık çöğüründen e, başlayarak siirtin yaklaşık %100'ünü neredeyse tamamını temin edebilecek şekilde altyapı kurup e, dışarının da %80 fıstık ihtiyacını karşılayabilecek şekilde alan oluşturduk. Ekipmanımızı, elemanımızı bütün ihtiyaçlarımızı o şekilde gidermeye başladık. Şu an fıstık dışında bıttım üretimi yapmaktayız. Bıttımdan sonra seracılığa başladık. Çiçekçiliğe başladık. Ve ondan sonra tamamen bölgenin en büyük eksikliği olan peyzaj işine el atmış bulunmaktayız. Peyzajcılık da tamamen saha düzeltme ya da çim ekme olayından ibaret değil. Siyirt'te bulunmayan ve Siyirt'te yetiştirilmediği söylenilen bütün bitkileri burada yetiştirerek iklime nasıl ayak koydurduğunu, e, buralarda ne gibi bir değişiklik yapılabileceğini göstermeye çalıştık aslında. Onun dışında e, yaklaşık 52 ağaç çeşidi, 35 bitki çeşidi e, ve e, süs ve meyve yetiştiriciliği yapmaya başladık. Seralarımızda palmiye, gül, e, taflan, lavanta, hercai menekşe, begonya ve begonvil olmak üzere birçok çeşit çiçek yetiştirmeye başladık. Bunlar tamamen bölgenin eksikliğiydi. Amacımız insanlarımızı farklı bir eğilim içinde farklı şekilde çeşitli bitkilere, çeşitli çiçeklere, çeşitli ağaçlara yönlendirebilmek. Dediğim gibi önceliğimiz bölgemizin ihtiyacını karşılayıp ondan sonra dışarıya hizmet verebilmek. Şu anda da hizmet veriyoruz ama önceliğimiz tamamıyla kendi memleketimiz. Eksikliklerimiz doğrultusunda açıklarımızı yavaş yavaş kapatmaya çalışıyoruz. Tamamen amacımız bu. Biz Bunladır. keleş fidancılığı bünyesinde yılda yaklaşık 1 milyon, 1 milyon ve üzeri fıstık fidanı yetiştiriyoruz. 250 bin buton fidanı yetiştiriyoruz. Onun dışında seralarımız var. 27 dönüm serada 7-8 çeşit sebze yetiştiriyoruz, meyve yetiştiriyoruz. Onların dışında yetişmiyor denilen ağaçları yetiştirmeye başladık ve onların satışını yapmaya başladık.